Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde bir trafik lambası yapacağız mikrobit ile. Bunun için gereken malzemeler: 6 adet timsah kablo, 1 adet mikrobit, 3 tane led, birkaç parça Lego. Lego için. Tabi bu e, trafik lambası için tasarım size ait ben elimde bulunan legolarla şu şekilde bir tasarım yaptım ve üst tarafı için bakın ortada delikleri bulunan lego parçaları yerleştirdim ve trafik lambamı şu şekilde hazırladım. Şimdi bu legoların içerisine ledlerimizi yerleştireceğiz öncelikle. Bunun için sırasıyla ledleri şöyle takalım. LED'imizi taktıktan sonra arka tarafta LED'lerin bacaklarını biraz açalım. Böylece sabit durmaları hem de temas etmemesi artı ve eksi bacaklarının önemli. Şöyle taktık. Bunu yaparken uzun bacağın bir tarafa, kısa bacağın bir tarafa gelmesine de dikkat edelim. Şu şekilde. Biliyorsunuz led'in uzun bacağı artı kısa bacağı ise eksi olarak bağlanacak. O nedenle ben mesela bu tarafa artı uçları getirdim. Şimdi mikrobit ile nasıl bağlayacağız onu görelim. Şimdi öncelikle Birinci ledimiz olan kırmızı ledin uzun bacağını bağlayalım, timsah kablomuzla birleştirdik ve bu uzun bacağını buradaki mikrobitin üzerinde bulunan pinlere sırasıyla bağlayacağım. Şimdi kırmızı ledin uzun bacağını yani artı kısmını mikrobitte bulunan sıfır pinine bağladım. Bir diğer kablo ile Bütün bu artı bacakları sırasıyla Şimdi sarı ledimdeki uzun bacağı Mikrobit'in üzerinde bulunan Birinci pine bağlıyorum Yine Yeşil ledin uzun bacağını En altta bulunan yeşil ledin uzun bacağını Mikrobit'in İkinci pinine bağlıyorum. Bu şekilde ledlerin artı bacaklarından Sırasıyla Kabloları aldık. Artı, artı bacaklarını Kırmızıyı sıfıra Yeşili Sarı ledimizi bire Yeşil ledimizi de İkinci pine bağlamış olduk. Şimdi eksi bacaklarını ise hepsinin GND pinine bağlamak durumundayız. Bunun için eksi bacaklarına kablolarımızı takıyoruz. Ve hepsini aynı yere bağlayacağız. Bakın. GND kısmına bağlayacağız. Kırmızı ledimden ledimin eksi bacağından gelen kabloyu Microbit'in GND kısmına bağladım, aynı işlemi diğer ledler içinde yapacağım, şimdi sarı ledin eksi bacağına bağladım kablomu ve onu da yine GND kısmına bu şekilde bağladım. Son dedim ise yeşillet. Onun da eksi bacağını aldım. Bu defa siyah kabloyu yeşilletin eksi bacağına yani kısa olan bacağına bağladım. Bunu da yine GND çıkışına bağlıyorum. Bu şekilde bağlantımı gerçekleştirmiş oldum. Evet, trafik lambanın bağlantısı hazır. Burada dikkat etmeniz gereken husus, birbirlerine temas etmemeleri gerekiyor. Bağlantı yaptığınız kabloların ucu, birbirinden ayrı durması gerekiyor. Şu şekilde trafik lambamız şu anda hazır. Şimdi kodlara geçelim. Kodlara geçmeden önce yine mikrobit'imin bilgisayarla olan bağlantısını kurmak için kablomu mikrobit'ine takıyorum ve kablonun diğer ucunu şu ucunu da bilgisayarın usb girişine bağlayacağım birazdan kodları yazdıktan sonra. Eğer evinizde Lego'nuz yoksa bunu kartona bir karton kullanarak da kendi neyse özgün bir trafiklanması tasarlayabilirsiniz. Evet şimdi kodlara geçelim trafik lambamızın kodlarını yazmak için makecode.microbit sitesini açıyoruz açılan pencerede yeni proje başlat diyoruz ve buraya projemizin ismini yazıyoruz trafik lambası diyelim ve oluştur diyoruz açılan sayfada bulunan bu program başlatıldığında bloğunu alıp siliyoruz. Her zaman yani sürekli tekrarlaması için her zaman bloğunu koyduk buraya. Şimdi öyle biraz blokları büyüttüm. Şimdi bizim kırmızı ledimiz sıfır pinine bağlı olduğu için pin kısmından gelişmişe tıklayalım. Ve pinler bölümünü açalım. Pinler bölümünde, bakın, dijital yaz pin P0 değerini 0 yap, bir onu alıp buraya yerleştirdim. Şimdi ilk olarak benim 0 pinine bağlamış olduğum, kırmızı dedim yansın istediğim için, bunu P0 pinini 1 değerine getiriyorum. Böylece, Bakın burası aktif hale geldi. Buradan ledim yanacak. Daha sonra bu led kaç saniye yansın istiyorsam temel kısmından duraklat onu almam gerekiyor. Örneğin bu 5 saniye boyunca yansın. Kırmızı ledim. Daha sonra P1 pinine Bağladığımız sarı ledimiz yansın eş zamanlı olarak hani kırmızıdan sarıya geçecek. Bunun için yine pinler kısmından aynı blokları alıyoruz. Bu defa bunu P1 yapıyoruz ve bunun da yanması için 1'e getiriyoruz değerini. Bakın şimdi bu da yanacak. öyle oynat kısmından 5 saniye boyunca bu yandıktan sonra ikinci pinim olan P1 pinimdeki sarı ledim yanacak. O da daha kısa yansın birincisinden. Yine onun için de temel kısmından bıraklat de onu getirdik ve bu da 2 saniye boyunca yansın. Şimdi bunlar yandıktan sonra, kırmızı yandı, sarı yandı, şimdi yeşil yanacak. Yeşil yandığı anda bunların sönmesi gerekiyor. O nedenle bunun kopyasını çıkartabiliriz. bunları. Şöyle, kırmızı pinin P0'da takılı olduğu için onun sönmesi gerekiyor. Sıfıra aldım değerini. Yine sarı dedim, P1 kısmına takılmıştım. Sarı dedi. Onun da sönmesi gerekiyor. Hangi led yanacak? P2 kısmına taktığımız yeşil ledimizin yanması için bu defa bu bloktan bir tane daha alıyoruz ve P2 pinini değerini bire getiriyoruz. Şimdi yeşil lambamız yanacak. Kaç saniye boyunca yansın? O da yine kırmızı lambanın yandığı kadar yansın. Onun için duraklat kısmını kopyaladım. Bakın, 5 saniye boyunca da yeşil dedim, yansın. Şimdi, ekranda simülasyonda bakın, görüyorsunuz. Önce bu ikisi yandı, daha sonra yeşile geçti. Şimdi yeşili söndürmediğimiz için, tekrar kırmızıya geliyor. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yeşil dedim, sönmesi için, pinler bölümünden, 2 pinini, önce kapatmamız gerekiyor P2'yi kapatacağız yani sıfır yap zaten bu sıfırdan yeşil söndükten sonra sarıya geçsin çünkü biliyorsunuz trafik lambalarında yeşil söner sarı yanar kısa bir süre sonra hemen ardından kırmızının yanması gerekiyor bunun için yeşil söndü hemen ardından final kısmından sarı ledimiz hangi pinde bağlıydı? p 1de bağlıydı. sarı ledimizin yanması gerekiyor. Yine onu yaklaşık 2 saniye yansa yeter. duraklat kısmından buradan da alabiliriz. kopyasını çıkarabiliriz. 2 saniye yansın daha sonra P1 pinine bağlamış olduğumuz sarı ledimiz sönsün ve tekrar kırmızıya geçsin. Yine buradan kopyasını çıkaralım. Sarı ledimiz bu defa sönsün. Ve tekrar kırmızı led yansın. Bakalım şimdi simülasyonda. Önce kırmızı yandı. Sarı da eş zamanlı yandı. Yeşile geçti. Şimdi yeşilin sönüp sarıya geçmesi gerekiyor. Evet ve sonra kırmızı aynı şey tekrar edecek Evet şöyle bir bakalım biraz daha küçülttüğüm ekranı bu şekilde kodlarımızı hazır ettik şimdi kodlarımızı mikrobit kartımıza aktaralım bakalım Evet bunun için kablomuzu bağlıyoruz. Ben daha öncesinde aktarmıştım. Konuda nasıl yapıyorduk? Buradan indir diyorduk. Şimdi tekrar indirelim. Evet, gördüğünüz gibi ekranda ledlerimiz yanıp sönüyor sırasıyla. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.